Burada e, özel eğitim, özel eğitim öğrencilerimizin yıl içinde hazırlamış olduğu e, atölyedeki materyalleri burada sergiliyoruz. Her yıl burada sergimiz oluyor. Sağolsun babaya da ilgi gösteriyorlar. Buradaki amaç öğrencilerimiz hazırlamış olduğu e, materyalleri sergilemek elde edilen gelirle ve her sene bunların e, ham adresini tekrar alıp öğrencilere veriyoruz. Tekrar tekrar yeni materyalleri elde ediyoruz. Bunları da yıl içinde sergiliyoruz. Abi, bak, <gülüyor> <de, el> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>